Bu arada şeyi kontobinasını fulllemiş görünmekten daha yükseldimiş. Yüce Üstelik olan hepinize merhabalar. Bugün Bombiç Frankl'sta e, sezon sonu ödüllerimizi alacağız. 59 tane var gördüğünüz gibi Tabi başındaki bazıları Başından bazılarını şartlık şey açtık, kullandık. Neden açtık bilmiyorum. Arada sesim videolar gibi geldi yani. Normal nazar da şeyimizin hepsi duruyor ödüllerimizin 11 gün var ben bu videoyu attım muhtemelen 9-8 güne düşer sezonun bitmesi neyse fazla şartmayacağım abi bak açmam gereken bir elamet bir elamet neyse bir ton şey var bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tane çıkması gereken şeyler var ve hepsi şu an önemli güzel şeyler var jetpack var ee, füze tankı var çok kralı bir şey tank harcısı hiç görmedim kullanmadım bomba yine e, işte sıhyacı atıcı güzel sıhyacı tankı da güzel onlarca lazer hiçbir fikrim yok hakkında evet müttefik araçları mükemmel neyse başlıyorum fazla laf uzatmadan hadi bakalım büyük sandık yokta büyük sandık bom sandı bu direkt fazla bir şeyler çıkmıyor fazla araştırılır olsun hiç görür abi yapıştır geçin mini havan paramız da var şu anda 44 şey, kişi mız var güzel bir 80k olur diye ümit ediyorum ama yani 80k olur mu? 80k evdir çünkü şey açık değil sahip bileti açık değil ondan mütevellit olmayabilir yani 60k'ı görürüz binme basandı falan yok mu? bombsandı maga bunlar elmaslar El falan birikiyor gayet güzel bir şekilde. Bu arada şeyi komutabine aslında fulllemiş bulunmaktayım ve iki tane yeni şeyler geldi. Bomba inme ve sıya atıcı geldi. Ee, ne demiştim? Ha? Yeah. Niye? Ee, komutabine aslında fullledim abi yani sandıklardan çıkabilecek maksimum ödül miktarına sahibiz. Bak yükseltme şeyi varmışlar. A yükseltme mi şey? Komutabine fulllemiş bulunmaktayım evet abi ben de bu görevleri yapıyorum yapıyorum neden şey anda yeni görev gelmedi almamışım çünkü ay kafamın içine neden bunlar niye unuttum bu kadar yani yaşlanıyoruz kardeş yaşlanıyoruz şurada ücretsiz sandıklar var bu kardeşlerimizi alalım iki tane vereyim buraya fazla yükseldim ama buraya yükselttikçe sandıkları falan daha fazla veriyor imiş bundan sonra buralara yüklenicez alalım sandık çok abi önce şey mi yapsaydık ya Şunu büyük sandıklarda ya falan daha mı iyi var, bilemedim. Ban ban ban. yok mu lan şurada bir tane mega var 5 tane şey var yani bu arada kanala ben olumlu kanala ben sanki şu arada bak bekliyorum 5 saniye yakacağım 5 4 3 2 1 abone oldunuz duydum tamam tamam inandım ya tamam görüyorum hareketlerini evet videoyu da beğendiniz herhalde değil mi öyle düşünüyorum ben şu anda bir şey vermedim 3k para verdi gayet güzel gayet güzel ama yeni bir şev vermeyiz sıyı atıcımız yükseliyor jetpack daha de çıkmadı değil mi lan jetpack Abi burdan yetenek şey çıkması var ya sıkıntı bir tane destansı ver ya bir tane ayıptır yazıktır günahdır daha Allah Allah nelere giden dur dur dur dur dur dur para alalım 25 tane jokerimizi çektik oğlum bak şurada boşaltıp basıp duruyor. 100 oldu Ver Johnny abi niye vermiyor ya Mini bomb falan verin Ayıp Nişancı da verebilirsiniz ver. Nişancıyı bir tür yükseltemiyorum şey Tüm jokerleri nişancıya basıyoruz Klamdan da hep şeyi, nişancı istiyorlar olmuyor yani Atamıyorum abi atamam yani Herkes aynı şeyi istiyorsan ne olur? Allah Allah Allah İstemiyorum Sıhiyye tankı geldi mükemmel Onu aldığımda var ya Yani iyi kullanabilmek lazım Ya takımı rezil ediyorsun ya da bezir Erlen öyle bir çarptı Var oyunda çok fazla bot var abi Ciddi ciddi bot var Bu benim çıldırttıyor abi Göz göre göre maçları kaybedebilir Gerizekalı botlar yüzünde En azından yani Şarit ettiğimiz yere gelse botta Hadi botu koydunuz, yani bir anlamı olsa. Abi bitiyor mu lan? Arayın bir mega sandık ama gayet nice bu ne? Marlamadır. Evanter oldu dedi. Sağ olsun. Mega pek nerede? Jet pek. Jet vermedi ya. Abi vermedi. daha gidiyor ama ne kadar geçecek bu gitti. Şurada bir tane mega var. Elkor'dan çıkarsın. Değse store. istiyorum da in store'uma. İnşallah bir çıksın da ayrı bir video çekeyim ücretli de. Ya hak. Bum. o paramız böyle deşet olmuş. Hadi ver işte. Ya ha zana gram ne? Yok vermedim bu da yenir, bu da geçirir. Ne alıyoruz? Oh man, onu da şey açtığımız aktif ettiğimizde aldığımız çocuk kaç parası? Ne kadar bu parası? 160 lira, var. 170 lira. Evet, 5 tane yeni birim. 3 tane sekiz oldu. Bakalım ne gelmiş? dönmüş, Yükselt, yapıştır. Yükselt ya böyle bir tane antik para var abicim video buraya ders sürdü yani ne kadar sözü hakkında hiçbir fikirime gidip da zamana bakamayacağım kanala abone olup like atabilirsiniz aklınızda bir şeyler takılırsa bir sorun olursa ne bileyim bir istek video yorumlara gelebilirsiniz sadece bakayım görüşmek üzere